Aslında videonun başlığı günde ne kadar süt içebilirsiniz olmalıydı. Şimdi birazdan anlayacaksınız. 54 yaşında bir Hollandalı acile başvuruyor. Çok su içme, çok gidere çıkma, nefes darlığı, ağız kurulu ve tansiyon yüksekliği var. Ve öğreniyor ki bir gün önce kendisine şeker hastalığı teşhisi konmuş ve ilaç başlanmış. Öyküsü denileştirince öğreniyor ki bu kişi iki gün toplam 44 litre süt içmiş. Kan alıyorlar. Kan beklerken kanın üzerinde beyaz bir tabaka oluşuyor. Bu ne demek? Kandaki yağ oranı çok yüksek demek. trigliserit çok yüksek demek. Ve hemen test sonuçlarını merak ediyorlar. Acaba ne çıkacak diye. Ve 16.713 trigliserit çıkıyor. Yüksek dünya rekoru. Kan şekeri kaç çıkıyor? 1.350. Tabii bu durumda... Erken dönemde pankreatit gelişme tehlikesi var. O yüzden hemen ne yapıyorlar? Kanını değiştiriyorlar. Plazması değişiyor. İnsinin tedavisi yapılıyor ve hemen toparlıyor. Ve tabi geriye tek bir soru kalıyor. O da bu adam niye 44 litre süt içti?